İyi günler arkadaşlar. Birol elektronik anahtardan Erol ben. Bugün Linea 2013 model anahtarı kayıp bir araca geldik. Müşterimiz bizi aradığında anahtarının kayıp olduğunu söyledi. Bu arada aracın anahtarları komple kayıptı. Aracın bulunduğu konuma gelip kayıptan kumanda alanahtarını yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aracın orijinal kumandası. Şöyle sussalı. Anahtarı da göstereyim size şöyle. Şimdi aracı deniyorum. Aracımız çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Hemen kumandasını deneyeyim arkadaşlar. Kumandası da aktif durumda. Başarılı bir şekilde yapılmıştır. Eğer siz de böyle sıkıntılarla karşılaşırsanız Videoda çıkacak olan numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler.